Babalar köyünde doğdum. 1940 doğumluyum. 7'ye 8, 1940 doğumluyum. Allah şükür 75 yaşındayım. Hacca gittim geldim Allah kabul etsin. Ne zaman? Namaz zaman, abdestimle işte uğraşıp durun şöyle. Ha, dur bir, hanım kaçta gittik hacca? 9 an 2'de miydi? Önce? İşte aşağı yukarı 9 an 1, 9 an 2'de yaşıyoruz. Dötürdün yani hacıya. Beraber gittik canım. Suz bir yere çıkmaz mısın? Ölüsek beraber öyle birimiz kalıp birimiz yok. Beraber gider beraber geliriz öyle. Hani sabah demin dedin ya. Dizi ille götürüyorum dedin. İlle götürüyorsun işte. <gülüyor> Yanımda bir yoldaş. Sonça kaç kardeşsiniz? Üç, üç. Ne, onlar ne iş yapıyor? Ne yapıyorlar? Vallahi kocaların başında ne iş yaptıktan Ne bileyim ben canım Allah Allah. Sen Vallahi çok sormaya başladın ha. Ne bile? Kabalardan geçimini nasıl sağladın? Askere gidene kadar ne işle uğraştın? Çiftlik uğraştım. Çalışkan mıydı? İyi kötü işte. Kaypak Ulpak çalıştık gittik bu ana geldik işte. Şu yaştan kerdir işte. Ahretik şey iyi olacak diyor. Daha dur erken. Yokça merkeni gideceğiz. Yok yok yok yeter yeter. Yeter mi? Yeter. yeter. Yetmez. Al ya, daha yaşan. Dur seni daha yeni bulduk. Kaybetmeyelim. Rüsuf <gülüyor> amca, Azime teyzeyi nerede gördün? Çeşme başında. <gülüyor> Hadi demikten de deyiverdim ya, çeşme başında diye. Olsun, bir daha deyiver. Nasıl, yani su istedin mi Azime teyzeden? İstedim, bir bardak su verdi. Ha. Gönlü var. Ha, ben bunu dedim, herhalde gönlü var dedim. Mülahatma da boyuna gülüyor ha, bak valla. <gülüyor> Yalnız var Allah'ın Allah'a emrimi istedik, verdiler işte. Askere gitmeden önce mi evlendin? 1959'da evlendim. Yani askere gitmeden önce? Evet. Zor olmadı mı? Kaç sene asker yolu beklettin? Kaç, Kaç sene Kaç sene asker yolu beklettin? İki sene. Bekledim seni? Beklemem seni. Çocuk çocuk oldu mu o zaman? Olmadı. Olmadı. Kimin yanında durdu? Babam, rahmet, babamın rahmetli babam yanına kaldı. Anne yok muydu o zaman? Annem 1944'te öldü anne. Bir daha evlenmedi mi dede? Evlendi, Öğreye ayrıldı işte şangır şungur. Herke... Çapkın mıydı azıcık? Bilmiyorum benim orası. Ben Onu analimle soracağım. Ben çapkını çupkını görmedim. <gülüyor> Askerlikte malazgirtti yaptım. Çarşımda <Gülüyor> yaptım. da malazgirte gittim. Malazgirtten tehris oldum geldim. Nasıldı askerlik? Arkadaşların falan var mı hatırladığın bir şeyler? Vallahi o zaman hastanede çalıştım. Nasıl arkadaşım arkadaşımın vardı niye olduğunu bilmemiştim. E sonra askerlik bitti. Havalar mı döndü? Yine e, reto Almanya'ya mı? Kapalara döndüm gene. Ha, daha askerden geldikten sonra rahmetli babam ölmedi. Ondan iki sene sonra rahmetli babam öldü işte çiftçilikle idare oldu, idare olamadı. Geçindi, geçinemedik derken hanım Almanya'ya yazıldı, arkasından ben, ben de yazıldım. Benimki çıkmadı. Nasıl Almanya'ya yazıldı? Nasıl? İşçi bulmadan mı? Üstü bulmaya yazılacağım. Senin Denizli... yok muydu, var mıydı? Olmam canım, baya. Ben o zaman devlet suçluğuna çalışıyordum. Ha. E çıktı? Ben, Bununki çıktı, benimki çıkmadı. Ben İstanbul'da kaybettim, geldim oğlum sakat olduğu için. Ben girsin giren, devlet suçluğuna girdim gene Devlet suçluğuna çıktı i̇şte, hanım geldi, istek yaptı. Çekti, gitti Almanya'ya. O, o zaman namazı zaman evde açtı, i̇şte, Almanya'ya da kıpıdık çalıştık, geldik bıraktık. geldik bıraktık, geldik işte şimdi. Kaç çocuk var? Allah'a emanet çocuklarım. Hepsi erkek mi? İki olan, ikisi. Neredeler? Hepsi burada. Selam yollu. Efendim. Selam yollu. Ha hepsine çok çok selam. Allah uzun ömürler versin. bu köye suyu getirenlerden biri de sen misin yani? İlk bağlatan evine. Tamam işte 1982'de son toz saldırı. 8'e giden son toz saldırdım, şey ettim, evime bağlattım. 9 gündür bugündür işte evimde, bahçemde, evimde geçinip gidiyormuşlar. Nasıl oldu onları anlatsana yani bu su meselesi Su meselesi? Buraya susuz köy diyorlarmış bir de Yusuf amca. Ha öyle diyorlarmış, nasıl da biliyon valla öyle davazlı semasını valla öyle yontuğun altını biliyon <gülüyor> <mu? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İşte susuz köy diyorlarmış. Bir son toz saldırdı işte. Şimdi bu işte nasıl oldu diye verim. Benim damadım Sivaslı, Secikler'de. Bunlar son toz saldırıyormuş. Çıbıkçı buluyorlarmış, son toz saldırıyorlar Damada dedim ki, ya biz son tozları da bana getirip bulma dedim. Allah Alaşehir'den geldi. Bana dedi, nerede suyun var dedi. Su tutun dibini biz dört buçuk metre bir kazmıştık. Su çıkmaya başladı. Rahmetlik bacanam vardı, Alefe diye. Kuyuyuna gazdırdım. Kapanın de debandan gidelim, öyle azbukarı. Ona gazdırdım. Mahallede Attırman amca diye bir yaşlı adam vardı. O zaman da Hacı Aslan Mustafa dayım, rahmetlik muhtardı. Adli'nin babası. Buna valyo siyurist demeye gittim. Mustafa dayım. Dayım dedi, o dedi, şöyle ...şöyle malzemesi kırılır mırılır... ...yerin bana kir gelir dedi. İyi öyleyse şey dedim. Attırman amca rahmetli ya bir balyoz üstü dedim. Balyoz ...verdi Allah razı olsun vermedi dedi. Verdi. Şurada koca bir kapımız var, oradan giriyordu bura. Verdi. Taşağı balyozu iki sefer murdu, üç sefer murdu. Attırman amca rahmetlik geldi. Öyle bir baktı balyozuyla taş kırıyor ya ulan Tataralı Efendi'nin ol dedi kuyu gazlıyorsan balyozuyla, kaz dedi. o zaman da rahmetli bacanak 8 kilo balyozu salladı bir attı kuyudan aşağıdan 4.5 metre derinde suda sızıyordu kaydan. o alayamla dibi taş olduğu için patlatamadık 4 kilo barüt güze ettim patlatamadım neyse o bıraktı çıktı bana dedi ki, kuyu kaldıracaksan dedi, sivrin ile, küreğen ile bana kuyu kaldır dedi. Kaldırmayacaktım, böyle ağamadım, memadım. Balyozum, billozum da ben kuyu kazmam dedi. Sıyırı çıktı, iyi. Neyse hanım ekmeği etçi oldu. Ben o oduna gittim. O zaman eşek var ya. Eşek, oğlu eşek var o <gülüyor> gittim ben. Odundan geldim. Benim hanım kuyu gömmüş atmış. Ule dedim, ya ne oldu ya? Bu Mirem vardı o zaman, Mirem ile Arnaz oğlu vardı, ona ekmeği ettiği gün. Onunla ikisi suyun içine düşmüş, çıkırık vardı ya, çıkırıkla çıkarıyor toprağı. Çıkırıkla çekmedik tabi ben, ondan gelten geldi ben dedim, şöyle balyo suyunu almaya gider, neredeyse dedim. Onunla ikisi içine düşünce, buna haber vermişler azimine. Geliver çocuklar kuyuya düştü diye. Bu da o öyküyle, bildiğimiz Taltakar kürenle. Uyu gömmüş atmış. Mesela oradan Almanya'dan damat bizim çıpıkçı var dedi. İyi. Çıpıkçıyı buldu geldi. Şurada Almanya'dan biz de geldik. Karpuzla, peynirle salonda ekmek yiyoruz. Bak sen. Eski foterli bir adam sallandı geldi. Neyse. mahallenin birisi dedi ki ya tam ekmek yiyordunuz. Cingen geldi diyor. Dedi. Ben de dedim ya cingen cebar dedim. Her şey nasibine gelir dedim. yani Gel gel gel. Sen de ye karpuzla, peynirle ekmek dedik biz. Sen olayım yemeyeceğim dedi. O arada damat geldi. Tabii. Ara bir isim fark koymuşlar. Amca suyun nerede var dedi ben ara. Ben dedim ki, ben kuyu tuzun gibini biliyorum dedim ben. Neyse adam evin önünü Gezevede, Tozova'da, Toz Tozova'da. Toz Eski garajı girdim yer var ya. Orada su buldu. Burada suyun var ama dedi. Son toz saldırsan idare etmeyecek. Kuyu kazdırsan idare edecek dedi. İyi. Bu avluları gösterdim o zaman Bunlar senin mi? O suyun yoruna gari bir dil mervecin avlu alacağım İlle kapıya koyduk su diye Neyse gezdik tozduk buralarda su yok Başka nerede var suyun bahçe Yukarıda bağ bağım var dedim bir de oraya gidelim Gitti oraya Bir kirli elma var hiç büyüme ama çapıt gibi elma veriyor Ben dedi ki, ön küre dedi otur küre, Güneşe haziran sıcağında da güneşe niye Almanya'dan yeni geldik Alışkın değiliz sıca ya. Neyse o zaman ayıdı adama dedim ki. Ulan dedim işte bir taş koyacağım gideceğim kendime elmanın gölgesine ötenen elmalıkta orada. Elmanın gölgesine oturacağım dedim. Neyse oturdum oraya. Adam gecivedi toz vardı. Şurada dedi sekiz yerde suyun var dedi. Hiçbir de birine uymuyor dedi. E ne oluyor dedim ben. Bak dedi su gidiyor arkaya dedi. Tepe yüksek orası alçak. Ben o zaman ya siktir sen dedim, senin bilgisayarın su orada dursun dedim biliyormdun, yorulun alma ha bak. <gülüyor> neyse gidiyor dedi tepiyosu gidiyordu. İyi, neyse gezdik, tozduk geldik. Demire geldi sıra, bana inşaat yaptırıyorsun, git dört demir kes gel dedi. Dört demir kestim geldim ben şöyle, yarım şan metre bu genişliğine. Demi demirle döndürdü döndürdü, fırlardı Buna bir şey yaramaz dedi. Git kendin kestirler dedim ben. Geldi oradan, birer buçuk metre genişliğinde demir kesti geldi, oraya çalktı. Bu demirin olduğu yere son toz saldırırsan suyu bulacaksın dedi. saldırırsan suyu bulmayacaksın dedi. Burada olan su burada da olur dedim ben. Yok dedi, burada kaynarın var dedi. Allah razı olsun dediği yerde son toz saldırdık. Kendimiz Almanya'daydık. Rahmetlik Tahir'deyim vardı. Onu delil yaptık. Son toz saldırdık. <gülüyor> su çıktı. Dayım para diyor ben gönderiyorum vardı. Dayım para diyor ben gönderiyorum. Demişler ki kahvede, Ya bu deli ya. Bu demişler abiyle kazanıyor ya bile savuruyor demişler. Sol yerde, yerde su arıyor. Sol yerde su arıyor. Dikilli Süleyman Bey va. Köy köy hizmetlerinde mühendis gelmiş bakmış. Rahmetli dayıma demiş ki. Ya burada su yok demiş. Etrafı dere. Su olsa vardı ya oradan ya oradan çıkacak demiş. Bu da temelli del demiş. Parayı bol buldu üç boyunca son top saldırıyı demiş. Neyse suyu bulmuşlar, ert sabto geliyor, suyu bulduk demiş dayım. Eyvah demiş, Tayirusta demiş, ben hata söyledim demiş. Demek ki demiş suyum olmadığı yer yok demiş. Tepeye gelsen tepede de su demiş adam işte işte böylelikçe. İş oldu gitti. Yaptılar çaktılar gitti. Allah razı olsun. Günde de 90 ton su veriyor. Benim çapçalar çok geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Senin lakap oradan mı geliyor o zaman? Buyur. <gülüyor> lakap takmışlar ya sana. Oradan <gülüyor> mı <mi geliyor? gülüyor> O zaman o, o yandan dolanıp geliyorlar. Ne diyorlar sana? Çatlak Yusuf derler. Deli Yusuf derler. Aşık derler. kemancı derler. Çalgıcı derler. Her şey derler ya. E sen... E, bağlarda falan çalışırken türkü de söylüyormuşsun bütün bağlar seviyor. Yok onu duyuyor. ben bilmiyorum. Türkü Türkçin ne ben bilmem. Türkçin atla atla ne söyledi? Biliyormuş. Yok ya. yok. Kabalarda çalışırken sesin duyuluyormuş kabalarda. Oh de anavallah takabalan ölen ya kabalanlere bak nere cehme ölmüş. Hadi bir tane söyleyeyim. Tam burada mı? Ölen kishi şey bilmiyorum ben ya. Hadi bir tane söyleyiver. Hadi sen söyle de ki ben sen başla arkadan. Sen başta arkadan. Sen bir söyle bak. Sen, başla, sen hadi başla. Hadi, başla. Hadi hadi. Allah önden. Hadi, <gülüyor> <çal>. hadi <gülüyor> sen söyle bir. Hayır, Allah önden. Yok yok, davazla önden. Hayır, Allah yok. <gülüyor> sen söyle bir. Bak, <gülüyor> Hayır sen söylüyorsun. Dur çünkü vereceğim mi canım? Şarkıya, Türkiye aklım ermezdi de. Bilirsin, bilirsin. Yok, yok. Hadi bir tane başlıyor ver. Bilmiyorum, onları bilmiyor. <gülüyor> Azme Beyaz'a bilmiyor mu? Bilmiyorum. Eski sözlerden değil, bilirsin, Aynen. Yusuf Hanımcığım. Mani türü eski sözlerden bilirsin. Hadi, hadi, sen <gülüyor> söyleme. Hadi, söyleme. Söyleme, söyle. söyle, söyleme. Mani söyleyiver. Söyle, söyle. söyle. Biliyor musun, Üstavya işte. Bil, bilmiyorum ya, bilmiyorum. Yok, yok, bilmiyorum. Vallahi biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Bilmiyorum, biliyorum. Ayıp Tamam dedem gari, yeter bilmez. Ayıp şimdi ya. Şunu bir türküyle taşlandırsak ne güzel olur. Yok ya, ya. tamam hadi sen söyle bir. Ha? Sen söyle bir. Madem türküyle tatlandıracaksan sen de türkünü söylüyor. Bak canım. gari. Bak hadi canım. Bak gari. Bak hadi bir. Hadi hadi. hadi. hadi. Türküyle tatlandıracağız dedin canım işte. Söylüyor gari. Ben türküyü <gülüyor> düşünmüyorum ya. Ben bilmiyorum ki. Ben sunucuyum ya, burada. Ben Sunucular bilmiyorum. söylemez. Ne? Sunucular söylemez. Söyle söyle. Sunucumun smalloğunu söyle gitsin <gülüyor> işte. Hadi sen başından gir bakalım arkasından gel. Ben, ben. bilmiyorum. Manilerden söyle. Mane de bilmiyorum. Bilmiyorum Yusuf'a'm um, ya duydum ben. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyor, Sen deden, bir de horneri çekti. Hiç olmazsa <gülüyor> biz onlar görünsün. Onları abi. da korkutmuşum bak, bilmiyorsam. Sekiz az, kardeş, adım Azime Ayca. 1940 doğumlu. Sekiz kardeşiydik biz. 16 yaşımda, okuldan, ilkokuldan çıktıktan sonra birkaç sene sonra 16 yaşımda evlendim. 1960'da. El, evlendik ee, sonra bir ay sonra beyim askere gitti beyimin küçük kız kardeşinde babası bir de ben üçümüz askerden gelesine kadar yaşadık daha sonra e, babası birkaç sene sonra yaşadıktan sonra öldü baktım ki e, mallar mülkler ayrıldı e, geçim derdindeyiz o sırada da Almanya çok yazılan var ben de Almanya yazıldım beraber yazıldık benim kisi çıktı, bunun çıkmadı. Sonra ben gittim. Oradan bir sene sonra istek yaptırdım. Küçükken kolu eşekten düşmüş, afedersiniz, <gülüyor> sakat olduğu için İzmir'den döndürmüşler. Ee, daha sonra üzüldüm tabii, bize izine de gelemedim. Hani gelecek beyim diye. Baktım ki gelmiyor, haber geldi. Tekrar bende e, izine yaz, yazıldım gene. Geldim buraya. Ee, gittim, e, istek yaptım beyimi, götürdüm oraya ee, bakımlı olarak bakı, bakacağım diye. Çocuklarım burada kaldı, ablam da kaldı. Aydın da ablam var, orada kaldı. Daha sonra e, onlar da birer birer yaşı dolmadan, onları da götürdüm çocuk yaşta. E, işçi olarak da e, Amerikan fabrikasında çalıştım, adı Teksas. E, 1972'de gittim Almanya'ya, Ağustos'da. Oradan çalıştık, işte şeyle gittik biz buradan giderken uçakla gittik, Kondor uçanla. İndik, o kadar o zaman değerliydik işçiler, çok değerliydiler. Bize büyük hayımlara artık her şeysi var, mutfağı var, oturma salonu var, yatak odaları var, ayrı ayrı. Çok güzel hazırlamışlar. Çalışmaya başladım. Ondan sonra da işte beyimi götürdüm, çocuklarımı götürdüm. 20 sene çalıştım. 20 sene sonra fabrika grize girdi, çıkış verdim. Daha sonra da bir daha da çalışamadım. Yaşım bekledim, emekli oldum. O Şu anda da birkaç sene gelip gittikten sonra polise gittik Almanya'da. Biz Türkiye'de yaşamak istiyoruz, e, ne kadar da gelebiliriz, girebiliriz. Onlar da dediler, istediğiniz kadar. E, geldik, arada işte torunumun düğünü oldu gittik. E, daha da artık, e, bilmiyorum, canımız istese gidiyoruz, canımız istemezse gitmiyoruz. Şimdilik Kabala'da yaşıyoruz, Denizli'ye de gidiyoruz ara sıra. Orada da evimiz var. E, geçinip gidiyoruz. Ama işçilik biraz topraklarımız olduğu için biraz fazla geliyor iş. Çalıştırıyoruz ama insanları biraz da tabii yaş ilerlediği için zor geliyor. İtar rolup gidiyoruz böyle. Evlendiğiniz zamana gidersek Yusuf amcamı nerede gördün? O seni nerede gördü? Nasıl evlendiniz? O biraz e, yalancı çıkarmak istemiyorum ama uyduruk yaptı. Çünkü ben çeşme başında hiç görmedim. <gülüyor> hiç bilmiyorum, tanımıyorum. Eskiden insanlar hiç birbirini görmeden evleniyordu. <gülüyor> Aklına bir şey gelmediği için öyle söyledi ama hani kusura da bakmasın. Görmedim çünkü ben. <gülüyor> Anneler babalar ne diyorsa oluyordu. Zaten ona 15'i bitirip 16'yı ye girmiştim. Ne olduğunu bilmiyordum evliliğin. İşte atam iniyordu o zaman. Atam indirdiler, getirdiler, oraya indirmediler. İşte bu başka da hiçbir şey bilmiyor. <gülüyor> Ondan sonra da ben buraya artık hizmetçiliğe mi geldim, niye geldiğimi de bilmiyorum. Bir ay sonra askere gitti. Ha bak bu balığı ha bak yemek pişir pişir, gider yemek pişir pişir. <gülüyor> yani böyle maceralı yaşantımız <gülüyor> oldu, ee, zaten hani bir başından bir tepesinden başlıyoruz da, 27 yaşında da zaten Almanya'ya gittim be. Böylece yaşayıp gitti kızım, yaşımız 71 oldu, amcanka 75, ee, Sağ olsun atle, <gülüyor> hep bizi idare ettirdi, hani çiftçilik yönünden bir şey yönünden, biz bir şey bilmiyoruz çünkü, e, şey bağlara hangi ilaçtan atılacağını bile bilmiyoruz. Hep soruyoruz komşulara ne atıyorsunuz, ne tutuyorsunuz diye tutuyoruz diye. Onlar da sağ olsunlar din veriyorlar. İşte böyle itaero gidiyoruz. Siz geçim zor mu biraz kolay mı? Çok zor kızım bunu geçirmek. Bazen kolay bazen zor çok sinirlendiriyor bazen. Vallahi. Hani unutkanlık da geldi. On kere deditiriyor bir duymuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya yok dayak yok da çenesi çok bol bunun. <gülüyor> Çengesi çok bol. Onun için yani idare ediyoruz gene birbirimizi. O benim benim de vardır tabi sakarlık taraflarım onun da vardır. Ama bunu kıpırdağı fazla basıyor. <gülüyor> o yüzden e, çabuk kanye hani birbirimiz de şey diyoruz ama çabuk unutuyoruz gene. Öylece idare olmuyor işte yaşımızda zaten gitti. <gülüyor> ah, de, de, de, de, de öyle başka da hani hacıya da bak. gittiniz mi hizmetler Ha teyzeceğim. Onu unuttum bak 2008'de hacıya gittik geldik bu geçtiğimiz sene o torunumun düğününe gittik geldik ondan sonrasını buradayız işte başka bir yere de gittiğimiz yoktur böyle başka çok maceralar var aklıma gelmiyor. Yani oraya gittim de çocukla, burada neredeydi muz filan biz giderken muz alıyordum çocukla yiyemiyor diye üzülüyordum, işte öyle.